Merhabalar arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayalım. Petrol Ofisi sosyallik uygulamasında 18. haftaya gireceğiz. 18. haftanın kadrosunu oluşturalım hemen. Ama bu 17. haftanın beri açmamıştım uygulamayı. Şey falan. Yani e o zaman ekstradan bir Para ödülü var mı? Yükselen değer olmuşuz. Yok altıncı seviye gerekiyor. Neyse şimdi kadroyu kuralım. O fotoğraf falan gelmiş güzel olmuş uygulama. Hmm. Oyuncuların değerleri de değişmiş. Aha. Şuna bak. Normal. Her zaman kullandığım bütçe bu sefer fazla gelmiş. Ama oyuncuların değerleri değişmiş. Şuna Hüseyin 2 milyon euro'yu kullanıyorduk, 3 milyon euro olmuş, neyse. Şimdi kadroyu komple silelim. Taktiğimiz bu şekilde arkadaşlar, 3-4-3 şeklinde. 88 milyon 500 bin euro bütçemiz var. Hmm. Şimdi bu haftanın fixtürüne bakalım bir. Beşiktaş Sivasspor Spor, maça bak, of. Beşiktaş Sivas maçı var, Gaziantep Fenerbahçe, Başakşehir Malatya, Rizespor Spor Gençler Birliği, Trabzon Kasımpaşa, Alayn Spor, Kayseri spor, Ankara Küçük Konya, Galatasaray Deniz Spor, Antalya Spor, Göztepe. Ama Göztepe kupada da eşleşmişti, hmm. şansa bak. Şimdi her zaman olduğu gibi 2-3 takım belirleyip o takımlar üzerinden kadromuzu kuracağız. Bu haftaki eşleşmelere göre kimi seçebiliriz? Fenerbahçe, Trabzon, Galatasaray. Yani bu 3 takım üzerine kadroyu kurmamız gerekiyor. İlk önce şöyle bir puanın en yükseklerden dizelim. Sörlot. Tabii ki de Sörlot. Başka? Struich Falko Falko'dan lan bir de Vedat Moric Ne oldu? Sonra Tottenham gitti Niye Ne yapayım ya? Sonra Falko Allah Allah. Saat hava. Ah şimdi oldu. Birini seçiyorsun, diğeri gidiyor Allah. Şimdi orta sağa Abdülkadir Parmak Sosa VKM hmm, VKM'yi seçelim Başka kim seçebiliriz? Bir de şey var da Başakşehir Malatya var Başakşehir'den de seçebiliriz Bir parmak hmm, fiyatı düşük aslında. Hı? Ya bu oyuncu da çok pahalıymış ya. Hayır bir şey. Talga hmm, Cerci, Fekoli, Iras. Ocaciğer'i seçelim. Şu yüzelik kısmı ne? 144,5 yazıyor. O neymiş ki? Başarı oranı falan mı? Tamam. Hmm. kim olsun? Samassa, Musleve. 6 ay maratona dört günük 6 ay olsun kaleci. Defans da bayram olsun. Caner olsun, Caner asist yapıyor falan, iyi oynuyor. Ya. Mark. Başka kimi seçebiliriz? Fener'in defansı da çok değişiyor ya. Bu bir serdar koyabilirim aslında. İslada var. İslada asit mast yapar. Orta sağa kaldı şimdi orta sahada. Hı. Hmm. Sosa. 3'ün 3 şöyle son. Şöyle yapalım ya takım takım bakalım. Max Cruze Ker Rodriguez Emre göz oldu. George'un yerine Max Cruze değiştirdim. E tamam 4 tane seçistim. Kaldıralım mı? Kaldıralım. Kaldıralım. Max Cruz'i seçtik O ofensiz falan asistmasız yapar, bir şey yapar belki Bir de Gary Rodriguez seçisi var? Hmm onu seçemiyoruz Isla Islay sil Rodriguez Forvet hattı güzel, orta sağ hattı güzel ama vışçı da özürüm ya vışçı da iyi çünkü Başakşehir'i anlat ya. Trabzon Kasımpaşa. Neyse böyle. Iyi. Defans kim kaldı? Fenerbahçe'den alamıyoruz artık. Tüm takımlar diyelim. Mariano var Marcao, Nakatomo Kayser, Glecci Onunla gene, Kaasay'dan seçelim Mariano Ferreira 2 milyon euro bütçe kaldı Buna kimi koyalım? 2 milyonluk alan var mı ki? Ertan dersi kim? Ero Bir şöyle yapalım Ücreti en düşük puan getiren bir oyuncu Oooo! Edan Eksiyonu çalmış 2 milyon euroluk burada yok, garecilerde Defansta var mı? Aliyaşa var Konya'dan bir buçuk milyon euro Eksi bir olmuş Yasir Zubaşı Orta sağa Orta sağa, orta sağa, Tosun kimse üç milyon euro Üç puan almış bir buçuk milyon euro Osmancan var Kayro, bak bu adam Bir şeyler yapıyor aslında ama Kairo oynayamıyor daha ya amk Kairo. Ne dedim Kairo? Şöyle. Can afert Osmancan Kairo. Selam oyuna başlamış. Oynamıyor artık. Neledir yedekten tekten giriyor. Bir <gülüyor> de forvete bakalım. Neyse, şu an öyle orta sahaya Osmancan'ı aldık. Evet, kaptan kim olsun? Kaptan... Kaptan Buriç olsun ya. Yani. Yoksa Falkal mı olsun? Kaptan Falkal olsun. de dilde oynayacak Öztürk. Evet kadromuzu kaydettik arkadaşlar. 18. hafta kadromuz bu şekilde. Kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayalım. Bir sonraki hafta görüşmek üzere. Bay bay.